başlayalım metnimiz okumaya. Şöyle yapalım mı yine? Ee, önce preparation testi yapalım. Daha sonra paragraf paragraf siz okuyun olur mu? Yani bir paragrafta ben okurum arada. Sıraya ben de geçerim. Olur hocam. Tamam bir de öyle yaparız. Ya yapabilir miyiz? Her paragraftan sonra genel bir manalandırma yapabilir miyiz? Ee, yapalım ama birebir çevirilerini değil anladığımızı özetleyelim olur mu? Tamam. Tamam. Peki, Star Wars and the Hero Meet başlıyoruz. Preparation'a bakalım. A mentor, a predate to predate, to mirror, a threshold, an obstacle to cross. Peki, bu oluşturmaları yaptınız mı? Nasıl eşleştiriyoruz? Yaptım hocam ben. Yaptım hocam ben de yaptım. Peki, o zaman önce kimle başlayalım? Merve. Mesela birinciye ne yazalım sence? Uh, it's the someone who acts as a teacher and guide to help you in your life. Um, Yol gösterici, akıl hocası. Evet, Türkçe'de Değil mentor diye de geçmiş aslında. Yol gösteren evet. kişi. Hı -hı. Guide yani mi okunuyor hocam? Guide, evet. Someone who acts as a teacher... I a guide to help you in your life. Tamam. Bir denizle. To predate. Bunu kim yapar? Kader sen yaptın mı? Yaptım hocam. Hı -hı. Uh, be dedim ben. To uh, happen before a later uh, event. Hı -hı. To happen before a later event. Yani ee, nasıl adlandırabiliriz burayı? Daha sonra gerçekleşecek bir olaydan önce gerçekleşmiş gibi demiş bu cümlede ama. Yani ön tarih verme aslında değil evet. mi? Evet. Ön tarih verme, ön tarih verme. Peki. 2B dedik. 3. To mirror. Mirror normalde ayna demek. Ama başka ne anlamı olabilir? Kıvayda sen yaparsın mı? E to be exactly the same as... To be exactly the same as. Evet, hemen hemen aynısı olmak değil mi? Bu evet. da, yani mirror'ın aslında yansıtmak anlamı da var. Sadece aynı anlamı yok. Fiil olarak bakarsanız, yansıtmak, aynısını göstermek gibi bir anlamı da var. Peki, a threshold. Merve, senle devam edelim. It's a... Line between one place and another. Hı hı. Eşik, başlangıç gibi. Evet. line between one place and another. Bir yer ve diğer bir yer arasındaki bir hat, çizgi, sınır. <gülüyor> Böyle de adlandırabiliriz. Peki eşik anlamı da var. An obstacle. Şimdi kader deyim yine. Uh, see dedim, a difficult thing that stands in your way, a challenge, engel. Obstacle, engel, evet. Başka Türkçe'de ne deriz ona? A difficult thing that stands you in your way, a challenge. Engeli, eş başka ne deriz? Zorluk. Zorluk, evet. Zorluk hmm. anlamı da var. Bir şeye mani olması, zorluk çıkarması, Evet, o anlamlarla da kullanabiliyoruz. Peki, to cross sonuncusu. O da Rüveydada. Uh, to cross mı hocam? Evet. To, to cross. cross a line or border. Evet. cross a line or border. Bir sınırın ötesine geçmek gibi ya da bir başka bir yere Seyahat etmek, geçmek, gitmek gibi anlamları var. Peki bakalım. O zaman ilk paragrafı ben okuyayım. Sonra sizden ne anladığınızı isteyeyim olur mu? Bir, iki, üç paragraf burada var. İki paragraf da arkada var. Böyle devam edelim. Peki ilk paragraf bende. paragraf bende. Critics of the 2015 Film Star Wars Episode 7 The Force Awakens have called the film unoriginal and unpredictable because the story so closely mirrors the very first Star Wars film in 1977. But in fact, both films follow a structure that predates all Hollywood films, that of the hero meets, that is because director George Lucas based Star Wars ...on the ideas in Joseph Campbell's 1949 book, The Hero with a Thousand Faces. Later editions of Campbell's book even featured Star Wars hero Luke Skywalker on the front cover. Peki, buradan ne anladınız, nasıl bir çıkarımda bulunursunuz? Kim söylemek ister? E, hocam ben söyleyebilirim. Tabii ki. E, 2015 yapımı Star Wars filminin aslında 1977 yılındaki ilk Star Wars'tan e, hani esinlendiğini e, yansıtıldığını söylüyor. Bu e, daha sonra hmm, Hiro bu ve bunun başkası mıydı? Yok. Bunun da yani 1977 yılındaki Star Wars filminin de aslında Hero Meets Hollywood filminden e, temel alındığını, daha öncesinden o ondan e, temel alındığını, yansıttığını söylüyor. Farklı başka. Ve sanırım e, bu da e, Joseph Campbell's'ın 1949 kitabından e, fikirler e, temel alınarak yapılan bir Hı. film Star Wars. Evet. Peki. Gayet güzel. Aslında 2015'de çıkan 1977'deki filmden temel olarak çıkıyor ortaya. 1977'deki, 1949'dan gibi bir bağlantı var aralarında. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam. Peki. Geçtim ikinci paragrafa. Ben okuyayım, siz o zaman anlamlandırın. Hadi. Hadi. In his book Campbell analyzes myths from all over the world to describe the monomyth, a pattern that you can see in myths from every culture. In short, a hero sets off from home on a journey where he overcomes obstacles and defeats enemies Return with a prize. It's a tale that has been told for thousands of years, from the ancient Greeks with the Odyssey to J.K. Rowling's Harry Potter books. Peki, burayı kim özetler? Ne çıkartıyorsunuz buradan? Yapabilir <coughs> miyim? Olur, olur. Ee, bu Kem. Campbell kitabının içeriğinden bahsediyor. Hı hı. Ee, orada tüm dünyadaki mitleri e, tanımladığı, tüm dünyadaki mitleri monomit olarak tanımladığından e, bütün kültürdeki e, mitleri görebileceğimizden bahsediyor. Hı hı. Ee, kısaca işte kahramanın e, evinden bir yolculuğa çıktığını ve bu yolculukta engelleri aştığını, düşmanları yendiğini ve bir ödülle döndüğünden bahsediyor. Hani bunun da binlerce yıldır anlatılan, şey, antik Yunan'dan bugüne kadar, işte Harry Potter kitaplarına kadar binlerce yıldır anlatılan bir masal olduğundan bahsediyor. Hı hı. Peki, gayet güzel. Hocam orada bazı kelimleri anlamadım ama. Hangileri mesela? Defeats ve enemies. Hemen bakalım nerede geçiyor. İlküncü cümle hocam. Bir de a pattern onu da anlamadım. Mitz Mitz kelimesi mi dedin? Hayır hocam şey pattern ikinci e, satırda hemen ilk kelime. Tamam pattern kelimesi ve bir de e, üçüncü satırda defeats enemies to return with a prize diyor ya hani o kısmı anlamadım. Tamam. E, pattern dediğimiz mesela pattern için kalıp anlamı var ya da e, örnek olabilir ya da davranış olabilir. Orada cümlenin anlamına göre bir anlam vereceğiz. A pattern that you can see in myths from every culture. Burada nasıl bir anlam vermiş olur sizce? A pattern. That can... Bence hocam. Hangisi? Kalıp. Kalıp bence çünkü monomitten bahsediyor. Monomit kalıbı. Evet, evet. Burada kalıp anlamını e, vermiş bize. Mesela paternin model anlamı da var. Ya da ne bileyim örneklendirme anlamı da var. Yapı anlamı da var. Ama buradaki kalıp. <gülüyor> Bir de e, defeat mi geçiyordu? Defeat enemies, evet. O hangi cümlede tam göremiyorum ben. Ha, şurası da. Aynen, tamam. Defeat, yenmek, üstesinden gelmek, alt etmek, defeat enemy, enemy düşmanlar ve düşmanı yenmek gibi bir şey var orada, anlam var. He, bakın şuradan bakın, where he overcomes obstacles, zorlukların üstesinden geldiği ve düşmanları yendiği anlamları verecek bize. Tamam, overcome üstesinden gelmek defeat they yen düşmanı yen okay. Tamam mı? Tamam. Geçmenin yerine. George Lucas was one of the early film directors to directly base his story on the 17th states of the hero's journey. Typically, the hero starts the story, living an ordinary life but something happens that calls them to an adventure that changes everything. At the beginning of Star Wars, Luke lives an ordinary life with his aunt and uncle repairing robots. Then he finds Princess Layla's message to Obi-Wan Kenobi inside the robot R2-D2. It is the call to adventure. That starts the hero on his journey. Peki burayı nasıl özetlersiniz? Ne anlıyorsanız? Kim özetler? Anladığımı? Ben söyleyebilirim hocam. Kimse. Olur. Yoksa ee, burada ilk cümlede George Lucas'ın e Kahramanın yolculuğundaki 17. yaşım kahramanın yolculuğun 17. aşamasındaki e, hikayesini ilk defa e, yöneten e, yönetmen olarak bahsediyor, değil mi ilk cümlede? Biraz ilk cümleyi ayrıntılamak istedim hocam açıkçası. Diğerlerini kısaca geçeyim. Tamam. E, hikayede aslında sıradan bir yaşamla başlıyor kahraman. E, fakat daha sonra e, bu e, her şeyi değiştirecek e, bir macera için çağrı geliyor bu kahram kahramana. E, filmin e, başında aslında işte bu sıradan hayatta e, Luke, Luke e, onun teyzesi ve amcasıyla yaşıyor ve e, hayatlarını da robot tamir ederek geçir geçiriyorlar sanırım. <gülüyor> e, daha sonra bu robotun e, içinde e, bir mesaj var. Bu mesajda yine e, onun... E, Yolculuğunu başlatacak, kahramanı yolculuğunu başlatacak bir davet, macera daveti var. Hı hı. Evet, gayet güzel. Başka eklemek isteyen var mı? Aa, yani çok açık ve net aslında değil mi? Anlaşılır bu şekilde. Peki, geldim diğer kısma. Şöyle yavaştıralım. <gülüyor> According to Campbell, the hero at first refuses the call to adventure, but a mentor appears who helps them and they decide to cross the threshold and travel into the spatial world where the adventure happens. The next stage consists of passing tests, fighting enemies and meeting friends as the hero prepares to face their biggest challenge For Luke, the mentor is, of course, Obi-Wan, the friends are Han Solo and the robots are 2D2 and C3PO and the enemy is Darth Vader, inside the spatial world of the Death Star. Peki, burayı nasıl özetleyelim? Merve ya da ne anladıysanız burada biraz özetleyebilirsiniz. E, Campbell'a göre, e, kahraman ilk başta bu e, macera çağrısını reddediyor. Hı hı. Fakat e, sonra e, bu mentor yani akıl hocası... E, bu akıl hocası whole Yani anladın anladım Neyse anladığım gibi anlatayım hocam direkt çevirmeye çalışayım. Eee tamam. direkt çevirmeye çalışınca çok zorlanıyorum da hocam. Evet, evet. Genel olarak. Ee, bu akıl hocası e, onlara yardım ediyor ve e, onlar da ya, ve onun e, bu İlk başlangıç eşiğini geçmesine karar verdiriyor ve e, bu bütün maceranın yaşanacağı dünyaya e, doğru bir e, travel, seyahate başlıyorlar ya da başlıyor. Bidem demiş, o yüzden çoğul aldım ama. Hı hı. E, sonraki sa sahnelerde ya da sonraki aşamalarda e, testleri geçmek, düşmanlarla savaşmak, e, ve e, arkadaşlarla e, tanışmak kalıyor hmm. ama şey, kahraman onun en büyük zorluğuna, mücadelesine hazırlanırken oluyor bunlar. Hmm. E, Luke için akıl hocası, e, of course Obi-Wan, bu akıllıcısı Obi-Wan olarak mı alacağız? Ayrı kişi mi hocam? Bak hemen. For Luke, the mentor is... Luke, Luke is... için mentor. <gülüyor> evet. Luke'un mentoru kim aslında? Obi-Wan. Tamam sağ olun hocam. Luke'un mentoru tabii ki Obi-Wan. Arkadaşları Han Solo ve robot olan R2D2 ve C3P. Zafer ya da o. Ve e, düşman olan Darth Vader e, bu ölüm yıldızı adlı e, özel dünyanın içindeler. Hı hı. Evet gayet güzel. Peki devam ediyorum diğerine. Next. The hero overcomes obstacles on the way to facing their greatest challenge. There often comes a moment when they face death or loss and that experience gives them the strength to finally defeat the enemy. Luke loses his mentor when he sees Order kill Obi-Wan which helps him find the strength he needs later on. When heroes succeed, they return from the spatial world, changed by their experiences forever. Luke's change comes when he remembers Obi-Wan saying, use the force and he uses it to help his aim, his laser into the heart of the Death Star. Luke takes his first step to becoming a Jedi and the hero meet Re-Stars in the return of the Jedi, except this time his mentor is Yoda. Evet, burada özel isimler giriyor tabii devreye. Hocam, ben burada bir şey sorabilir miyim? Tabii. Burada son paragrafta sondan üçüncü satırda help him aim his laser diyor ya. Aim'den sonra bir det mi gelmesi gerekiyor araya? Şurayı diyorsun. Help him aim ee, his laser. His He's laser. Hard of. Hemen bakalım. Luke's change comes when he remembers obi Wan saying "Use the force and he uses it to help him that aim his laser. Evet orada that lazım. Evet yani orijinalinde bir eksiklik var şurada tam him'den sonra bir that aim. Yani böyle bir şey lazım evet that clause olduğunu belirtem. Cümle biraz hani böyle şey geldi de bu karışık geldi ancak ekleyince hani biraz. Aynen anlamadım. öyle. Aynen güzel yakalamışsın orayı. Orada bir det lazım. Peki. Genel olarak ne çıkartabilirsiniz? Nasıl bir çıkarımda bulunursunuz burada? Ee, burada da aslında maceralardan elde yani e, maceraların üstesinden geliyor zorluklarının. Eee daha sonra hani e, bu maceraları da e, ne kadar kayıp e, ve ölüm verse de tecrübe kazandırıyor. Hı hı. E, daha sonra e, evet, e, sanırım e, o e, e, akıl hocasını kaybettiğinde yani onu dart e, dartbot Weather nasıl O bir son yani akıl hocasını kaybettiğinde aslında o tekrar hani daha sonra ihtiyacı olacak gücü buluyor. Evet. Böyle bir durum var. Yani bu kahraman başarıyor ve özel dünyadan yani onun özel dünyasından macerasından geri geri dönüyor ve bunda sonsuza dek var olacağı tecrübeleriyle. Hani Değiştirdi, onu değiştirecek veya da değiştirilmiş tecrübeleriyle hani var olarak geri dönüyor normal hayatına ve burada işte bu cümleyi çok fazla anlayamadım hocam ama gücü kullan yani adan yani akıl hocasının söylediği bir gücü kullan kelimesi var ve onu onun kendi amaçlarında yardım olarak ölüm yıldızını kullanmak ee, onu kalbinden vurmak sanki. Ee, onun evet. için yardım olarak bu kelimeyi kullanıyor ya da kendine referans tutuyor gibi. Aslında şöyle, Red ee, Star'ın Star kalbinden vurabilmek için amacı bu. Bu amaçla ona yardım etmek için bu gücü kullan diyor. Hmm. Hı -hı. Ee, daha sonra da Luke'un e, bir cedi olma... E, adımı var. Onun ilk adımı Cedi olma diyor ve e, bu mitte e, Cedi'nin geri dönüşüyle başlar ve e, bu sefer de onun akıl hocası yoldadır diyor bu kez. Tekrar bir macera başlıyor galiba Cedi olarak. Evet. Tekrar yeni bir macera başlıyor bu sefer. Peki. Gayet güzel. O zaman sorulara bakalım. Hangisi doğru hangisi yanlış. Bakalım şimdi. Hocam, tamam. e, testin başında bulamadığım bir şey vardı, onu sorsan başlamadım olur mu, teşekkür ederim. Evet. Sormayı unuttum. İlk paragrafın sonunda, even Featured. Yanlış okumuş olabilirim. Featured, Hı -hı, şurası. Da. Burada bu bir mı? bunu tam olarak çeviremedim. Hani Featured özelliklerine çıkan falan demekmiş ama cümlede oturtturamadım. Featureın evet özellik anlamı var, öne çıkma anlamı var. Şöyle diyebiliriz. Later editions of Campbell's book even featured Star Wars hero Luke Skywalker on the front cover. Burada şey featured um, Campbell'ın Campbell'ın kitabının son baskısında, son editionında <gülüyor> even, Star Wars olarak adlandırılan Star Wars olarak Wars olarak öne çıkan kahraman Luke Skywalker ön kapakta yerini alır. Tar ha. E, ha. olarak öne çıkan olarak çevirecek evet. doğru olur yani. Ha. Çok teşekkür e, ederim. Iyi bak, iyi çok böyle öne çıkan, böyle adlandırılan, ön plana çıkan o anlamı verecek bize. Hı. Tamam hocam, çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Geçelim mi sorulara o zaman true olsa? Olur hocam. Tamam. Joseph Campbell's original book cover has links to the Star Wars films. Doğru mu yanlış mı? Ee, false değil mi hocam? Daha sonraki e, editionlarda. Değil mi? False olması lazım. Bunu da bize nerede verecekti? Bir bakın bakalım. Aslında o son cümle, biraz önce okuduğumuz later editions, ilk paragrafın son satırı hocam. <gülüyor> Bir dakika, hemen geldim. Later editions of Campbell's book. Burası verecek bize değil mi bunun cevabını? Hop. <gülüyor> evet, bunun cevabı false olacak. Birincisi. Peki, iki. The ancient Greeks also based their stories on Campbell's ideas. Ancient Greeks nerede geçiyordu? İkinci paragrafta hocam. It's false. Uh -huh. uh, Neden? Uh, Bakalım. Uh, because uh, bu Campbell's fikirleri zaten binlerce yıldır anlatılan e, hikayeler uh -huh. aslında. Yani Kentos'tan esinlenilmiyor. Evet ondan esinlenilmiyor. <gülüyor> ya da şöyle olabilir mi hocam? E, tam, cümle tam tersi olsa hani kitap e, ancient Greeks'ten esinleniyor gibi Campbell e, ancient Greeks'ten e, esinleniyor, esinleniyor olarak değiştirilse yes. true olabilir belki. Tabii o zaman olsaydı doğru olurdu. Ancient Greeks also based their stories. Yani Antik Yunan Campbell'ın fikirlerinden mi etkilenmiş? Yoksa Campbell mu Antik Yunan'dan etkilenmiş? Değil mi? Tam tersi olsaydı doğru olurdu. <gülüyor> evet, o yüzden buna da false diyoruz. Other film directors after George Lucas have carefully followed the hero myth structure. Bu nedir? Aslında tekrar bir macera başlıyor demiştik mitle alakalı ama bu carefully e, kelimesiyle alakalı dikkatli takip gibi bir şey mi demek istiyor burada? Dikkatlice takip ediyor. Artı George Her carefully followed. Yani özenli bir şekilde onu takip etmişlerdir. Dikkatli, normalde şöyle bir carefully değil. Hani yolda yürürken be careful, dikkat et gibi değil de özenli bir şekilde ona daha çok odaklanarak gibi bir anlam veriyor. Buradaki o, o zaman true diyebilir miyiz? Çünkü hani bu e, şey diyor ya early film directors hani ilk yönetmenlerden evet. <gülüyor> hani sonrakilerde onu takip etmiş anlamını çıkaracağız evet. diye düşündüm. Evet tabii ki. O yüzden e, buna true diyebiliriz. Doğrudur. Peki Obi-Wan Kenobi sends Luke a message and starts his adventure. Öyle mi oluyordu? Obi-Wan Kenobi Luke'a bir mesaj mı gönderiyor ve maceraya Yok var? hocam. Herhangi bir e, akıl hocası diyor. A mentor evet. diyor. Hani Nerede Obi -Wan geçiyordu? Göstermiş. Hemen bulalım. Ee, dördüncü a paragraftaydı sanırım hocam. Evet. Dördüncü paragrafın ilk satırı olabilir belki. Evet. Son, but a mentor appears, bir mentor görünür diyor. Evet. Şeyde de üçüncü paragrafta da prenses Leyla'nın mesajından bahsediyor ya o olabilir. Evet. O da olabilir. When he finds Princess Layla's message to Obi Wan Kenobi, it's called an adventure. Aslında prenses Leyla Obi Wan'a bir mesaj atıyor değil mi burada? Aynen. Mesajı var yani mesaj atıyor derken <gülüyor> ondan atmıyor tabi de ona bir mesajı var diyelim. O zaman e, buradaki de false olacak. E, peki hocam Hı -hı. dördüncü paragrafta yine mentor dediği zaman yine bilinmeyen bir kişiden bahsediyor değil mi orada? Ben evet, herhangi bir, Hı -hı. Her Hı -hı. bir kişi mentor. Tamam. tamam. <gülüyor> Burada net bir kişi yok çünkü evet. Peki, bir sonraki. The hero is always willing to accept the call to adventure. The hero is always willing to accept the call to adventure. Ee, bu hikayede yani okuduğumuz metinde daha sonra kabul ediyordu bu macerayı. Burada da her zaman kabul edecek gibi bir durum var, her zaman ister gibi. O yüzden yanlış. Diye... Evet. Sanırım. Her zaman kabul edecek yanlış bir bilgi olduğu için false diyeceğiz buna da. Daha sonra. Çünkü neredeydi? Ee, nerede geçiyordu o daha sonrası? Bakayım bir dakika. The hero The hero sanki. de şey 4. paragraph'ın başında At first refuses the call. A hero at first refuses the call to adventure. Başta evet ediyor. Başta edediyor. Her zaman bunu kabul etmiyor. Direkt o cümleden çıkartabiliriz. The hero at first refuses the call adventure. Evet. O yüzden false deriz bunu da doğru. Ve altıncısı the hero often finds strength from some kind of loss. Her zaman, e, her bir kayıptan sonra ne yapıyor? Güç kazanıyor aslında, kendinde bir güç buluyor. Öyle mi? Evet hocam, yazıyordu uh, o, there often. evet son paragrafta, there often comes a moment. Şurası, there often comes a moment when they face that or loss and that experience gives them the strength to finally defeat the enemy. Evet bir kayıp yaşasa da ölüm yaşasa da vesaire eninde sonunda düşmanları yenmek için güç kazanıyor. O zaman true diyoruz buna da değil mi? Bu da doğrudur. Peki bakalım şimdi diğerlerine. Write the correct form of the words in brackets. Critics of Star Wars Episode Seven, the first awakens complaint that theme was. Origin'ın başına, sonuna ek getirerek bir kelime yazacağız burada. An orijin, orijin olmayan. Evet, peki metinde geçiyor mu bu? Yoksa? Geçiyor. An orijin olmuş hatta hocam yanlış söyledim. İlk paragrafta, ikinci satırda ilk kelime. İşte şu. Uh -huh. The episode seven, the first Awakens, have called the theme unoriginal. Yani ne demek unoriginal? Orijinal olmayan. Evet, orijinal olmayan, özgün olmayan, değil mi? Türkçe eleştirirsek biraz daha özgün olmayan. The theme was so similar to the first Star Wars theme that the story was really predictable predictable. Evet. Buna nerede geçiyor? Bu da geçiyordur. Onda yani. hemen an yanında hocam. And un mi? And predictable. Şu kelime. Predictable. Hı -hı. Yani öngörülebilir, tahmin edilebilir. Anlamı var bunun da. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, biz critics kelimesini yani kritik kelimesini eleştirmen olarak mı kullanıyoruz Eleştiri olarak kullanmıyor muyuz hani? İki anlamı da var. Kritik, evet. Burada eleştirdi evet. mi? Yanlış mı anladım acaba? Burada eleştiriler olarak. Evet burada Star Wars'un eleştirileri. Tamam. Hı -hı. <gülüyor> Critics aynı zamanda eleştirmen. Kişi olarak da kullanabiliyoruz. Yani eş sesli mi diyoruz? Evet Türkçe'de. Onun gibi aynı anda farklı iki anlama gelebiliyor. Peki. Üç. The front cover of later... Edits of the book, the hero with a thousand faces had looked skywalker on the front cover. Edit'i nasıl değiştireceğiz? Bunu ben yapabilirim hocam. Editions diye. Evet. Nerede geçiyor da? Yine ilk paragrafta. Yine ilk paragrafta. Hemen bulalım. Hemen bulalım. Şurası later editions. Hı hı. Evet, editions. Edition da baskısı. Edit düzenlemek anlamı var fiil halinde. Düzenlemek baskı ya hazır hale getirmek anlamı var. Edition düzenleme. Peki, George Lucas was one of the first film. Lucas kimdi, ne iş yapıyordu? Was film director. Aynen. Değil mi? George Lucas was one of the early film directors. Evet, burada da director, direct kelimesini vermiş. Biz de director diye yazacağız. George Lucas was one of the first film directors to use the ideas in Joseph Campbell's. Look to plan his hero's journey. Direktör ne demek? Yönetmen. Yönetmen, direktör diye de almışız Türkçe'ye ama yönetmen. Peki bir sonraki Lucas Bey's Luke Skywalker's Story. Directly, direkt olarak. Direct, directly, değil mi? Ly'e gelecek sonuna. Doğrudan, direkt olarak anlamı verecek. Lucas' based Luke Skywalker's story directly on the 17th stage of the hero's journey described by Campbell. The hero has to overcome obstacles on the way such as or loss. Kayıp beyanı neydi? isimleştireceğiz. Deed diye mi telaffuz ediyoruz hocam? Hatta deed. Deed. Aynen. Hani şey gibi det gibi değil ama death. F ile H'yi böyle F'ye benzer bir şekilde çıkartıyoruz. Death. Ölüm. Death. Hmm. Yani nerede geçiyor da gösterelim buradan. Ee, neredeydi? The hero has to overcome obstacles. Burada mı? Ön sayfada mıydı? Bet şurada. Son parag. Evet. evet, son paragrafın ikinci satırında. Bet. <coughs> Ölüm veya be kayıp. When he loses his mentor, he finds the he needs for the rest of his journey. Strength. Strength. Evet, şurada, değil mi? Find the strength güç o o gücü eline almak strong güçlü demek sıfat hali strength isim hali güç he finds the strength he needs for the rest of his journey sonra sekiz then heroes are finally successful burada da sıfat yapacağız içindeki <gülüyor> <Mastecindeki gülüyor> fiil. evet o burada geçiyor mu metnimizin içinde? Successful. Successful değildi hocam. Succeed olarak almış ve yardımcı fiil vermemiş. Yani evet. sadece fiille yapmış cümleyi. Peki. Evet. Aha, güzel, teşekkürler. When heroes are finally successful, they return from the special world, changed by their experiences forever. Successful, başarılı sıfat hali, succeed, Başarmak fiil hali. Success isim hali. Başarı. Peki. Ee, buraya kadar anlamadığınız bir şey var mı? Şu son soruyu da yapacağız beraber. Buraya kadar var mı anlamadığınız bir şey? Ya da sormak istediğiniz bir şey? Benim yok hocam. Çok Peki. Uygun. Tamamdır. O zaman şöyle yapalım. Şu son soruyu, discussion sorusunu birkaç cümleyle bana özetleyin. Kendi istediğiniz herhangi bir film üzerinde. What are your favorite hero stories? Aman kahraman hocam, içerisinde bir kahraman, bir kahraman olan evet. Efendim? Söyleyebilirim ama önceden düşünmedim biraz şey olacak. Tamam. Ama da gelmiyor. Yani şu an gitmiyor. Bu anten olsun. Haha. Uh -huh. Bu anten olsun. Evet. Um, I didn't uh, watch uh, Star Wars and I don't uh, watch uh, like Star Wars series. Uh, so I uh, I don't remember uh, that my uh, I don't remember that I watched uh, before uh, about uh, hero stories. That's so. <gülüyor> okay, then Kader, what kind of films do you like? What kind of films? Um, Adventure, uh, comedy, dedektif nasıl, <gülüyor> ne tür koyabiliriz hocam? Science fiction, maybe bilim kurgu. Bilim kurgu. Um, mm -hmm. Okey, then uh, what is your favorite film? Or what was your favorite film? Do you remember something? Um, hocam, belirli bir film yok da yani... <gülüyor> Net kesin bir film yok aklımda. Okay, tamam tamam sen bilirsin düşünürsün o zaman bunu. Tamam tamam peki Merve. Hocam, ha, Merve. Ben önceden <gülüyor> yazmıştım hani tamam. çalışıp çok uzun düşünüyorum diye ama. Tamam olur. Um, Hadi alalım o zaman senin cevabını. Uh, I'm not sure he's a hero, but Merlin's story really impressed me. According to the story, he is the first wizard of all time. They mm -hmm. believe Marilyn's father not human. That's why he has a magic talent. Mm -hmm. uh, according to another rumor, he known as the greatest magician of all time. This rumor is the stronger. He fought, fought with witches and protected humans. He could use testaments professionally um furthermore he supported the king arthur for his peaceful and powerful camelot dream uh -huh. um, although there is no conclusive evidence it is thought that he lived in the fifth and sixth centuries okay it is good thank you <laughs> and rueda uh what are your favorite hero stories my favorite uh, uh i have been a lot of uh favorite hero stories but uh, uh i also remember very uh um as very much the other job i'll need to come again yes Yes, I I I don't remember very much uh, uh, of my childhood, uh, but uh, what I can remember is that I like the Powerpuff Girls. <laughs> and, uh, I was also uh, on Powerpuff Girls in uh, my dreams, and I was also a big hero, uh, and I help always the uh, the people. Uh, that was in danger. Mm -hmm. It was cartoon as I remember. Yes, that's true. Yes, it was my childhood cartoon also. You are yeah. right. <laughs> okay. Okay then. Thank you. And do you want to ask something, No, I haven't uh, a question. A question. Okay. Thank you for your participation for today. Then uh, if you don't have any question, I will uh, end this course today. Okay. Kesin yoksa That's arkadaşlar good. haftaya görüşelim yine. Tamam. tamam. Teşekkür ederiz. Peki kendinize iyi bakın katıldığınız okay. için teşekkürler. Tamam, hocam, ederiz hocam. Bir şey sorabilir miyim ben? masum bozuktu Tabii. o yüzden e, yani pili bitti sanırım zorla açtım ses kısmını. Tamam. E, bu metinle alakalı değil ama Hı -hı. E, biz Arsenal Arsenal kelimesini e, genellikle cephanelik kavramı için mi kullanıyoruz Türkçede? Yoksa bir de e, farklı e, anlamı da vardı o da çok kullanılıyor galiba şu an aklıma gelmiyor en çok e, Türkçe'de e, hangi kavram olarak kullanıyoruz Arsenal kelimesini mühimmat, mühimmat deposu falan olabilir evet tersane, <gülüyor> tersane olarak da kullanılıyor galiba değil mi hocam tersane değil ama şey e, tophane anlamı var ya da cephanelik gibi bir anlamı var yani mühimmat deposu ve şey tophane anlamları var aslında tophane de hemen hemen aynı anlamda. Türkçe'de. Yani askeri depo, silah deposu gibi bir şey. Hı hı, tamam hocam. Çok hı hı. teşekkür ederim. Bir şey değil. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Siz de hocam. Hoş teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.